8.81 euro, 20.44, 1.166.18 borsa 5.192 ve bitcoin 23.285 ile günü yükselişle kapattılar. Başkanın sekreterini öldüresi edilen saldırgandan neden sorusuna akıl almaz geldi, kendi yaptı dedim. Alanya'da ciğerlerimiz yanıyor, ekipler 4 ay noktada başlayan yangına müdahale ediyor değerli izleyenler. Antalya'da uçağa yıldırım isabet etti, korkutu olanlar kameralara yansıttı. Yok artık Cenk Tosun Alan maçında yaptığı rahat hale geçti değerli izleyenler. Son dakika haberi ve Kudüs'te Sinon Gagas saldırı düzenleri 8 kişi hayatını kaybetti AB Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç e NATO restinin ardından tavrını belli etti değerli izleyenler. İmam Oğuz'dan Sinan Teşin'in babayevine taziye ziyareti yapıldı. Sürecin takipçisi olacağız dedi. Bakan soylu tartışma yaratan talimatını tekrarladı. Ayaklarını kırın dedi değerli ve bu haberimize günün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.